Başıma sokağında gördüm beni oturduğum kaldırıma Oturmuşun adamına neşen bir hayat kadını da repi ayret ettiler ona buna Gülüm baktım hayatına bam ayarını ayarına Sonra verdim en zarf etvahı. Her kagam bir vakam mayham birine sakar yakam daha ah kafam Boş boş dolaşıyorum elimde bir düşündüren bir mic Kim bilir tek zenginin belki de hop Nerede apta olacağını biliyorsun o kadar zekisin ev içinden gelin işi şey yapmalısın herkes Karşına geçeceğim ben er geç. Belki Ryan arama kulak kabartacak her genç. Doğuya batı, morun tarafını sen seç. Zengin fakirin elindekini çaldı. Hepimize baktılar, korkma evlat. Sen aç kaldın diye, atam mikrofon altına. Burası para meydanı. İşime gelirse konuşur, işime gelirse susarım. Yara meydan Kötülüğün arkasından pusarım Vakit sebepsiz yüzüne kusarım Türkiye ile e ayır Sonra sevabını kazandı Siyasette hayır ama soracak olsun Bana mecliste gibi teröristin salansamakçısı Onu da koru muhalefet yalnızı Kendimizi batırıyor, Sol yüzü sağ azcısı Aslında bunu diyerek onları Savunanları severek kendi koynumuzda Yılanı besleyerek Bilmem ama kendi belamızı kendimiz vereceğiz Layıklık geçirmiş üstüne işte, milletin üstüne şapkayı Önünü göremeyen bilme hırsızlık kapkacı fabrikada çalışıcısın parayı bulan. İşi beyazlamış saçı hayatına göre yaparken Çıkarttık kaşığı İnandırılan bir kara propaganda Pilavdan dönenin kaşı. Burası para meydanı İşime gelirse konuşurum İşime gelirse susarım Burası yara meydanı ...arkasından gelir sebepler, Bu düşen bir toplumun hikayesi. Düşerken kendini rahatlatmak için sürekli şunu tekrar eder. Buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar her şey yolunda. Önemli olan düşüş değil. Ha, yere çarpmıştır.